Pete'in kurmuş olduğu yatırım fonundan bahsetmeye devam edelim isterseniz. Son videoda nerede kalmıştık onu hatırlayalım. Pete kurduğu yatırım fonu için müşterilerden 500 dolar toplamıştı. Yönetimi altındaki varlıklar 500 dolardı. Bu parayı gerçekten çok başarılı bir şekilde yönetmişti ve bir yılın sonunda portföy değeri 1000 dolara yükselmişti. Piti, %1 yönetim komisyonu almıştı. Bundan sonraki portföy değeri 1000 dolardı. Piti ya çok şanslı ya da çok iyi bir para yöneticisi. Belki de her ikisi birden var Piti'de. Artık yönetimi altındaki varlıklar 1000 dolar. Hala 5 yatırımcısı var. Ben de bu şanslı yatırımcılardan birisi olayım. Evet, 5 yatırımcı var demiştik. Yatırımcıların paylarını da çizeyim. 1, 2, 3, 4 ve 5 pay Yatırım fonunda bulunan miktar 1000 dolar. Buna fonun net aktif değeri diyoruz Toplam net aktif değeri 1000 dolar. Toplam 5 yatırımcı var. Yani pay başına net aktif değeri 200 dolar Açık uçlu yatırım fonlarının işleyişinde enteresan bir nokta var Her gün sonu kapanışında, fonun pay sayısı azaltılabilir veya yeni paylar oluşturulabilir bir önceki dersimizde, ben de bu fona yatırım yapmaya karar verdiğimde, bir pay daha oluşturmuşlardı. Ben de bu payı satın alarak fonun net aktif değerini yükseltmiştim. Mevcut paylardan birisini almamıştım ve benim için yeni pay ihraç etmişlerdi. Yatırım fonu bu kadar başarılı bir performans gösterdikten sonra, daha fazla yatırımcı haliyle bu fondan satın almak istedi. Yatırım fonunun her bir payının net aktif değeri 200 dolar Diyelim ki 5 yeni yatırımcımız var Ve bunlar pay başına 200 dolar fiyatla almak istiyorlar Dolayısıyla fonun kurucusu ve portföy yöneticisi olan kurum 5 tane daha fon payı oluşturacak Yeni oluşturulacak 5 payı da yazalım 1, 2, 3, 4 ve 5 eğer o gün 1 tane yeni müşterileri olsa 1 pay, 10 tane yeni müşterileri olsa 10 pay oluşturuyor olacaklardı Bunu yapmaya devam edebiliriz ve her bir payın değeri de 200 dolar Yeni oluşturulan bu payları da müşterilere verdi. Her bir müşteriden 200 dolar aldı Yani yönettikleri para havuzuna toplam 1000 dolar daha eklemiş oldu Böylece Pitti'nin kurmuş olduğu şirket artık 2000 doları yönetecek Yönettikleri yatırım fonunun net aktif değeri 2000 dolar oldu. Bu tutar üzerinden de %1 yönetim ücreti alacaklar. Şimdi zamanı hızlıca ileriye saralım. Senenin sonuna gelelim. Diyelim ki bu yıl PİT'i peki bir yıl geçirmedi ve maalesef getiri negatif %10. Yani 2000 dolarla başlamışlardı ama bunun %10'unu kaybettiler. Yani fonun net aktif değeri 1800 dolara indi. Bunu farklı bir renkle yazalım. Artık yönettikleri varlıkların toplam değeri 1800 dolar Hala 10 pay var. Dikkat edelim buna. Payları da çizeyim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 Yatırım fonunun bu yıl sonundaki net aktif değeri 1800 dolar. Bunu 10'a bölersek pay başına 180 dolar Son yıl gösterdikleri performans düşüklüğü de beni ürkütüyor açıkçası. Bu para da lazım olacak zaten. Piti'ye gidip almış olduğum bir payı geri satmak istediğimi söylüyorum. Piti, daha doğrusu onun kurmuş olduğu şirket bu durumda ne yapacak? Tabii ki bana 180 doları ödeyecek. Yani yönettiği yatırım fonunun net aktif değeri 180 dolar azalmış oldu. 1800 dolardan 180 doları çıkarırsak ne yapar? 1620 dolar yapar. Fonun net aktif değeri artık ne oldu? 1620 dolar oldu. Benden bir payı geri aldı ve bu payı da iptal etti. Ancak yatırım fonu başına net aktif değerinde değişiklik olmadığına da dikkat edelim. Benim fonumu bozdurmam diğer yatırımcıları etkilemedi. Fonun toplam net aktif değeri 1600 20 dolar, bölü 9 pay, bölü 9 pay, yani hala pay başına 180 dolar. Açık uçlu yatırım fonlarının genel olarak işleyişi bu şekilde. Yeni pay ihraç ederek bunları satıp daha çok para toplayabilirsiniz. Eğer yatırımcılardan parasını geri isteyen olursa payı geri alır ya da payı iptal eder ve Yatırımcıya parasını ödersiniz yani açık uçlu yatırım fonlarında her gün sonu kapanışında yönetmekte olduğunuz yatırım fonunun büyüklüğü artabilir veya düşebilir. Daha fazla yeni müşteri kazanabilirsiniz veya bazı müşterileriniz paralarını geri isteyebilir. Bu giriş çıkış hareketlerinin yatırım fonundaki varlıkları yöneten para yöneticileri açısından ne anlama geldiğini düşünelim. Sürekli olarak fonu alım veya satım yapmak isteyen müşteriler var. Bununla ilgili uğraşmaları gereken bir sürü kağıt işi olacak, kayıtlar, talimatlar, dekontlar, imzalar. E, i̇şin bir başka boyutu daha var, yönetmekte oldukları paranın tamamını rahatça değerlendiremiyor olacaklar. Dikit olmayan yatırım araçlarına ve hatta hisse senetlerine bile paralarının tamamını yatıramazlar. Olası nakit çıkışları göz önünde bulundurarak, bir kenara biraz nakit rezerv ayırmaları gerekecek. Yönettikleri tutarın bir kısmını nakit olarak tutacaklar. Bu nakit kısmın değeri yaklaşık olarak fonun net aktif değerinin %3'ü %5'i aralığında olacağını düşünebilirsiniz. Yatırımcılar açısından da düşünelim, eğer getiriler konusunda çok hassas bir yatırımcıysanız, paranızı nakit olarak tuttuğunuzda hiç faiz kazanmıyorsunuz. Yatırım fonu olarak getirinizi artırmaya çalışabilirsiniz. Nasılsa açık uçlu fon olduğu için istediğinizde paranızı geri alabileceksiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.